Selam'a hoş geldiniz. Ben Emir'e. Bugün sizlere çeşitli göz makyaj ürünlerinden bahsedeceğim. Şu an elimde Farmasi'nin göz kalemi var. Cildimde de Aven'in Güneş koruyucusu var. Zemin dağıttığım için tekrar bir geçeceğim üstümden. Şimdi size yeni bir ürünü daha tanıtmak istiyorum. Mac'in Stag dedi maskarası çıktı biliyorsunuz. Ablana da hediye geldi işte. Onunkini hemen tabii ki sizinle paylaşmak için aldım. Böyle güzel bir silikon fırçası var. Şimdi her gözümü uygulayacağım. Sonra da ürünüyorum yaparım sizin için. Önce bir görün bakalım nasıl duruyor. Çok katlı uyguluyorum. Etkisini tam verebilsin diye. arkadaşlar duruşu bu. Bence güzel kıvırıyor. Ama kipikleri uzattığını düşünmüyorum. Kıvırdığı için var olan uzunluk ortaya çıkıyor. Kipik kıvırıcı kullansanız da olur. Kullanmasanız da iyi bir uygulamayla güzel kıvırdığını düşünüyorum. Ve o kıvırma etkisini de saatlerce koruyor. Akma, bozulma olmuyor. Alttaki ürüne bağlı. Mesela bugün güneş kremini uyguladığım zaman. Akmıştı geçen sefer. Biraz kullandığınız ürünle de alakalı anladığım kadarıyla bu durum. Bunun dışında bu ürünü alır mısınız deseniz bana. al çünkü ben biraz daha dolgunluk veren, hem hacim veren hem uzatan ürünleri seviyorum. Yani kıvırma etkisi ve kalıcılık bakımından beğeniyorum. Ama o anlamda beni tatmin etmediği için bence zannediyorum belginde ya da Flormer gibi markalarda alternatif bulabilirsiniz. Bence göz rengi güzel. Tavsiye edebilirim size. Atma sorunu yaşamıyorsanız. Atma sorunu yaşıyorsanız da şans verebileceğiniz bir ürün olduğunu düşünüyorum dışında da hemen rujumu sürüp makyajımı tamamlıyorum. Dede makyajım bitti. MAC'in rujlarını zaten az çok biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. MAC Velvet Teddy'de diğer rujları gibi kalıcı, güzel. Umarım beğenmişsiniz videomu. Ayrıca videoma like yapmayı, abone olmayı unutmazsınız ve görüşlerinizi paylaşırsanız videomu YouTube'da görünürlüğünü arttıracağınız için ben destek olmuş olacaksınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.